Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir zula videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün markete gümüş set, bronz set ve altın set gelmiş. Biz de bunları açacağız. bir birkaç kasa açacağım. Sizlere birkaç bilgiler vereceğim. Ee, mini hafif makinalı setlere falan da gelmiş ama bunlar önceden vardı büyük ihtimalle ama bizim tek amacımız bunları açmak. Altın setten ise bir adet bronz deste artı bıçak garantili deste içeri diyor. İlk defa alacağım 2 bir zula altını. Bronz 650, gümüşte 1300 e, altın arkadaşlar. Bu arada batonla bir kral vezir yapmıştık biliyorsunuz çok beğendiniz. İkinci artık ikinci memnun çekmiştik. Üçü çekmemeyi düşünüyoruz çünkü çok değişik şeyler oluyor. Buradan da ona selamlar, sevgiler. Hesapta en son durum 50 milyon zep oldu. 40 haramiler diye bir açtım arkadaşlar. Canlı inlerde de bu klanıma alım yapacağım. Bizim, e, sizlerle birlikte oynayabileceğiz. Bir de arkadaşlar, ee, şöyle söyleyeyim İsmim de 40 Cantra. Yani 40 haramilerden tak olarak aldım. 40 Cantra Kandra yani 40 Cantra. Bilginiz olsun. Diğer Kentra AVP falan. inanmayın Ondan önce videomuza bir beğeni atarsanız bu video. Gerçekten çok mutlu oldum. Desteklerinizi bekliyorum. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. 120 TL hesabın son halini merak ediyorsanız dediğim gibi bu videoya güzel bir beğenilerinizi bekliyorum ve yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. 6. mı 7. bölüm mü her neyse 120 TL hesaptan yeni bir video gelsin mi Arkadaşlar Orada da baya bir şeyler yapacağım 500.000'e yaklaşırken de Sizlere o hesabı vereceğim 120 TL hesabı bilmeyenler için şöyle söyleyeyim Hesap ee, Bir tane hesap dizdim Full artı full 500 bin aboneye de onu vermeyi düşünüyorum. Şimdiden abone olmayı unutmayın çünkü çok az kaldı arkadaşlar. Gerçekten 500 bin'e çok az kaldı. Bu videoda abone olursanız çok mutlu oldum. Okullar da kapanıyor, tatil oluyor. Güzel güzel vakitler, eğlenceli anlar geçireceğiz dakikalar. Şimdi bir altın setten bir tane alayım. 2 adet diyor. Bronz setten de alacağım şöyle. Maksat deneme amaçlı. Alamayanlar için gösteriyorum. Hop. Daha fazla satın alın. Sadece bir defaya özel. Anlıyor bunlar. Evet. Dört gün ya Bir kez dikhanlı iki adet diyor Şimdi materyal Ürünler Nereye geliyor bilmiyorum ama Ben bir bunu bulayım Evet arkadaşlar bronz destemiz gelmiş Bıçak garantili destemiz gelmiş Şimdi şöyle bir bakalım Market diyelim Gümüşte ise MPX karambit içeri dört günlük diyor Var zaten bu Maç başına Materyal bunda da veriyor Komik sprey içerir Şimdi Bir dakika bakalım gelmiş mi ee, Ürünler diyelim spreyler komik sprey evet gelmiş arkadaşlar bu şekilde bunu alabilirsiniz materyal falan veriyor ayrıyeten bıçak açalım mesela bu gelmişti bıçak desen garanti bir efsane veriyor 2000'e alıyorsunuz mesela karambite çıktı 2000 altına sadece 2 tane bıçak garantili ile destek geliyor bu da bu şekilde konuğa e, geldi bu da silahlar bıçak harbiden lan bizim market bıçak e, konuk yok mu lan bir saniye bakayım Konuk, nerede konuk? Evet, şöyle bir alalım 30 günlük zaten 50 milyon zepa hediye hediyeney. Dur, o bizde sınırsız mı var? Bıçak, ha konuk artı altıymış, bunu kullanırım. Güzel, artı altı ben zannettim yok ama ondan önce kral vezirden kalanlar ise platin kasamız vardı arkadaşlar. Süper materyalımızı bir tane açalım. Bu arada bu videoya çok güzel bir beğeni bekliyorum. Desteller kasası eklendi. Şöyle göstereyim size destekler kasasının içinden de bu e, genellikle Cennem çıkıyor, zehir çıkıyor, platin tabancalar, samuray desenler falan çıkıyor Bu arada e, şunlar vardı biliyorsunuz hep sınırsız falan çıkıyordu AWP'miz sınırsız oldu Onun da yakında bir videosu gelir Bizim kasalarımızdan ise şu karakteri bir tane açayım arkadaşlar Dediğim gibi o e, setlerden alabilirsiniz bir kereye mahsus Bir tane de bundan platin kasa Bir adet desen garantili platin deste bir açalım abi onu Bakalım neymiş desen garantili şu deste bakalım hop desen vermesi lazım Evet UTS kırmızı ok verdi ilk başa çıkanı veriyor zaten e, Platini geç baba köpek balığımız var iki tane açalım zaten ondan full efsane çıkıyor bizim de her şeyimiz var şu anda görmüş olduğunuz gibi Şey tak bir tane daha açalım Bunlar baya iyi ya arkadaşlar. Bunlar 2019 kasasından çıkıyor. Hatta 2019 kasasında güncellediler. Şu şekilde göstereyim. 2010 ZP, 2 milyon XBP tekrardan alınıbiliyor. 10 artı 10 açalım mı? Bu videonun şerefine böyle bir açalım ama Bakalım belki bir 2 milyon çıkar. Genellikle 200 bin ZP çok çıkıyor arkadaşlar. Onun oranı bir tık da yüksek ve 50 bin ZP oranlarında oynama var. Siz de bu 10 artı 10 bu indirimli kasadan almak istiyorsanız açıklamada perdeli linkimiz var. Oradan. Altın alabilirsiniz, benim linkimden alırsanız %5 bonus kazanırsınız, o bonuslarınızla da Altın alabiliyorsunuz arkadaşlar, bilginiz olsun Bunu da öyle söyleyeyim sizlere Mayıs kasası oyuna geldi biliyorsunuz Bence oyunun en iyi kasası hangisi, siz yorumlara yazın Kendi fikrim olarsa, yani kendi fikrimi söylersem 50.000 xp süpersin Mayıs kasası ve 2019 kasası diyebilirim çünkü 2019 kasası biraz daha yükseltildi diye düşünüyorum çünkü En azından ee, böyle 500 xp çıkmıyor 3000-2000'den bir yolu var Güzel 50.000 xp, 50.000 zp'mize çıkardık 50 milyon... Arkadaşlar sizden bu videoda burada bir şey istiyorum Sizce bu 50 milyon zp ile 10.000 çıktı Şu an bu 50 milyon zp ile arkadaşlar Tam tamına 50 milyon zp var Bununla ne yapabilirim? Yorumlar kısmına yazarsanız ben de ona göre bir şeyler yaparım Biliyorsunuz benim avp'ye ve kar98'e altın kuantum çıkmıyor ama 17 tane bu videomuzda açacağım Destansı çıkarsa bizim için çok çok Önemli olur bu video biraz kasta dese Açılım tarzında ee, Diğer efsane serilerimiz de gelecek önce Sorularımız silah kapıştırmalarımız Falan filan gelecek bilginiz olsun Arkadaşlar ne kadar beğeni atarsanız Bu videoyu o kadar sevinirim Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Belki bir destansı çıkar Efsane çıkıyor destansı çıkarsa kuantum Çıkıyor ama altın mı bilmiyorum Bakalım ayarlısı bir destansı Kuantum çık altın Aga DSR 1'e çıktın. Kar 98'e çıksan ne olur be? Ulan DSR bir de var mıydı? Altın yokulan sanki gri vardı diyebiliyorum. Evet, altın desen var mı buna? Evet, var. Çok merak ediyorum şimdi nasıl. Aslında oyuna bir altın üst falan gelse of çok iyi ya. Bu da yakıştı ama biz şöyle abi üst eklenti işte üst boz böyle bir altın rengi olacaktı. Mesela bu uyuyor Uyanlar başka ne var? Oo, bu ne lan böyle? Alt eklenti de bu uyuyor arkadaşlar genellikle ama altın renkli olması lazım diye bir tane şey var diye böyle nasıl şu şu. Abi çok iyi değil mi lan? Bu uyuyor diye bunu koydum. İyi bunu canlıında denersinizler de canlıında yayınla... bak bu duyuyor ama vardı zaten ben onu kullanmıştım. Bu nasıl? Oo, işte bu. Budur uyuyor. Uyan budur abi. Altın bu uyuyor bu. Güzel. Sizde canlı yayınlara gelin. Akşam 9'da açıyorum. Bilginiz olsun. Bu akşam da var aynı şekilde. Sizleri bekliyorum arkadaşlar. Şimdi grafitiyi de bir tane açalım. Bu video baya bir eğlenceli oldu ya. Çünkü her şeyi açıyoruz. Tekrardan o zaman kaldığımız yerden vardı M4A1 e Osmanlı. 3 tane açayım. Belki bir avga süngü çıkar. Çok zor ama M93 ile deneyeceğiz tekrardan şansımızı. Bir tane daha Bakalım arkadaşlar. Kulüp 18'e Osmanlı Yeşil Alev değiştirici çıktı. Tekrardan deniyoruz şu anda. Şöyle Avgo Osmanlı Yeşil Lazer geldi. Abi bizim destelerimiz bu. Bundan da bir 10 tane fişekleyelim. Ondan sonra bakalım neler olacak. Sadece bir defaya mahsus alabiliyorsunuz o ürün Setlerine bilginiz olsun arkadaşlar. İçinden en azından bir deste çıkıyor. Deste almış oluyorsunuz. Materyal bonus falan veriyor. O da güzel bir şey olmuş. TSR e bir Destansı çıkarsa çok iyi olur çünkü belki içinden Kar98 ve AWP altın kuantum gerçekten çok istiyorum Hele de Kar98'e çok istiyorum ama Bir türlü çıkmıyor ya arkadaşlar Gerçekten onun da ben bir peşindeyim ama biliyorum milyonlar harcadık za olarak 2-3 milyon harcadık belki daha fazla ama şu desteğe Canlı inlerde de açıyorum gerçekten çıkmıyor ama hayırlısı olsun 40 haramiler klanlarına da alımlarımız ee, şeyden olacak, canlı inlerimizden olacak Onun da sizlere buradan bilgisinin vereyim arkadaşlar daha fazla muhammettiyete veya reynelox ile videolar istiyorsanız mega sonta olur ona satron kardeşim grow bones istiyorsanız yorumlara yazın kar 98 e kartal geldi youtuberlarla videolarımız gelsin arkadaşlar şöyle yapayım bunu alayım lan? aldım hop avp truba geldi apmizin son durumu iyi birkaç oynamalar falan yaptım düzeldi gibi hissediyorum ama Yine de zehir çıkmamıştı. Bakalım M4A1 Platin koleksiyon destesi. Full M4A1'e çıkıyor derken o bir ejder desen, üst eklenti lazer, ön eklenti çıkartma. Saya çok iyi be. O nasıl efsane verdi öyle. 3 efsane tek attık M4A1'e. Süper oldu bu. Şimdi arkadaşlar buradan açalım. Bir tane bundan açalım. Platin desteler de eskinin biliyorsunuz gözbebeği. Eskiden çok açardık bunlardan. Şu an kasalarımızdan ne var? E, platin kasa var. Bir 5 tane de bundan gider mi ya? M468 açamayan kardeşlerim için. Platin tabancalı. Bakalım abi bir adet desen garantili çıktı. Bu da iyi. Platin avp. Platin deste. Bakalım daha neler çıkacak. Platin nişancı şunu bir açalım. Uğurlu olabilir. Bakalım kaç tane kaldı şu anda. iki tane daha açalım arkadaşlar. Ön eklentili süpersin. Platin şimdi. Açıyorum hazır mısınız şöyle destelerimize gelince platin nişancı desteğimizi açalım Bir efsanemiz var iki efsane alalım ya Scoot'a geldi bakalım hop Bor 12'ye geldi abi Desen garantili platin deste bakalım Bundan da 4 nadir bir seyrek P90'a gümüş Fath'e geldi bir de Ön eklentiliği de açalım Bir adet ön eklenti garantili platin deste Ön eklenti Bor 12'ye raptor susturucu geldi çok iyisin İki tane de platinimiz var onları da açalım Arkadaşlar Sona geldi alacağım be Zaten ucuz hop Endürt somsiks Fenerbahçe sen geldi Çok iyi oldu bu Bakalım Şöyle abi bakalım ne kaldı ne kaldı Ne kaldı okey ee, İsterseniz şöyle bir Mayıs kasasından da 6 tane açayım Merak edilenler için süper ee, kasa geldi bakalım 2 adet komando kasamız geldi 3 tane daha açacağım 3 adet combo kasa süpersin be 2 adet belki bir sınırsız kasa verir sınırsız verdi bir adet dur lan açayım bundan sınırsız da çıkıyor bilginiz olsun mesela şu şekilde ekstraya örnek veriyorum şimdi sınırsızı göreceksiniz birazdan günlük kasamız geldi komando geldi zp geldi şimdi sınırsız da gelecek meka zp geldi 2 adet karakter geldi Sınırsız kaldı 2019 çıktı Çok iyi bir kasa ya Baya da bir sınırsız kasa çıkıyor bu arada Bilgisinin 2019 Şimdi sınırsızları görürsünüz arkadaşlar Oğlum sınırsız çıksana lan Sınırsız hep çıkıyordu canlı inlerde Şimdi çıkar çıkar açalım Evet Sınırsız kaldırmışlar mı lan ha, Sınırsız nişancı kasası Çıkması lazım ya Hayda, Bizim şanssızlığımız mı Dur açalım biraz Altı tane daha açayım Ama çıkacak ya ben inanıyorum Hep çıkıyor ya böyle bir şey olamaz Oranı mı düştü acaba Bir tane çıksın lan Hayda Dur dur dur bekle ya Deneyeceğim abi bu ne ya Oğlum sınırsız normalde hep çıkıyordu arkadaşlar Gerçekten Sunucu değiştiren belki bir sıkıntı falan olmuştur Pays kasamız nerede Evet, budur. Latin kasa geldi ilk defa oda. 3 adet sınırsız makinalı kasamız geldi. Sınırsız baya bir çıkıyor dediğim gibi. Şu an çıkmamasına bakmayın ama ben açtığımda baya çıkıyordu canlı yayında. Olmazsa bir kasalarımızdan. Ek bir combo kasamızı deneyelim. 10.000 xp çok iyisin. 10.000 xp Hadi bakalım. 5.000 xp. 10.000 2019larımızı açalım sonra yavaştan biz de videomuzu sonlandıralım kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın 500 bin desteklemeyi unutmam beni sizleri şimdiden çok çok çok seviyorum arkadaşlar bilginiz olsun hepinizi şöyle aboneliklerinizi bekliyorum çok önemli abonelikler gerçekten de şu güzel kardeşinizi 500 bin yolla destekleyin arkadaşlar baya bir güzel olur valla 500 görmek istiyorum dediğim gibi ise herkesin hayalidir yayıncı olarak hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Şimdi bir tane ustura çıktı. Hop. Ustura süper. Şundan da bir açalım mega ZP'den ne çıkıyor. 7500 belki bir 10 milyon XP çıkar mı ben? Şey 10 milyon ZP. Çok zor ama yeter arkadaşlar 15 bin güzel. 50 milyon ZP'miz de var. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Zula videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.